Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bak hafta bu eee en de doyurular demi kapıcımız. Supadi çalışacağız. Başlamışsanız, yorum grubumun Başlayalım. He, ökücü odukalım. Bunu kılalım. Gel ben. Ne yapacağım şimdi? Tamam da odun kazıyoruz. Metala odun kazmamız değil arkadaşlar. Ondan kazayım ben. <gülüyor> ne yapacağım bilmiyorum. Ah, <gülüyor> dogu ya da dogu, dogu, dogu. ne en sevdiğim şey hı <gülüyor> Bence şunu da dik ayıp belki elma çıkar falan. Haberli. Çubuk çık. Çubuk Ya Haydi. Kendinize. de bir da odun çevirelim. Başka. 40 tane oldu. Şimdi şimdi öğlenme zamanı değil. Ne bulduğunu unuttum lan? Nasıl unuttum ben? Ay, Ben çubuk yapayım Alayım On ne tane? çubuk? Sen de Altaya koyayım Koy Koyayım Eee Şimdi ne yapacaksın? Puh! Ev yapacağız. Küçük ev olmaz. Böyle yazık. Büyük değil, büyük olmaz. kulukay Bu böyle konu odununla doyur. daha ben de size ben olmam Çıkmışım. Ya ama beytan'dan geldi ama ya. Böyle bir şey olur mu? Ay. Evet. Yanlış şey. <gülüyor> Koydum. Şimdi şunu diye koydum. Ama acıktım ben işte. Ne yapacağım ben acıktım? Bir daha yeni oldu. Bir de... Sıklamadım. Ne yapacağız Bilmiyorum. Bilmiyorum ne yapacağım? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne yapacağız? Tamam da ne yapacağız? Oğlum. Ulan anlamadım ben. Şunu koyalım da. Lan yani, ey. Çalışma masası çok bayişimize ya. Çalışılan sandalye burada. Sonra yani ne diye bağlay kardeşim? Bir de bir şeyler çıksak Elme sılarken elbette şeyler çıksak Hani ee Hem de bir e, Şeyler çıkacak. Hem de bir de Kişerken çok da yapılacak Bilmiyorum Bir de orda da en madi şeyi o Onun, onun adı diyorlar Ama onun adını Tamam da ben bu toprakları ne yapacağım? Kapatayım. Gelme bana. Gelme bana. Hadi balta. Şimdi şu. 3 tane Başka eline ne kadar kaldı? Ne tane oldu benim Burası benim gibi Tıpkı düşecek Tamam da şu taraftan El el bat şuna uwu Balık ben Balık hayırlı o zaman Olsun balık ayım Balık ayım Öyle Şöyle deyip Şurbetli Yoksa mi orada biteceğim. De. Tamam. O zaman arkadaşlar. O zaman Jenny bu. Bu bu.